Kişinin obsesif kompulsif bozukluk hastası olmasına ne sebep olur? Aklıma ilk güvensiz bir ortamda büyümüş, büyümüş olabileceği geldi ama nedeni ne olabilir diye soruyor bir izleyicimiz. Doğrusu buna ilişkin çalışmalar var mı bilmiyorum yani. E, güvensiz bir ortamda büyümüş olmak e, obsesif kompulsif bozukluğa yol açıyor mu? Bununla ilgili hiçbir kanıt bilmiyorum. Fakat genetik çok önemli bir şey neden ve bununla ilgili çok sayıda kanıt var. Yani psikiyatrinin güçlü genetik aktarım olan hastalıklarından birisi obsesif kompulsif bozukluk. Obsesif kompulsif bozukluk deyince nedir? Kişinin zihnine gelen düşünce düşlem imge çeşitli şeylere mani olamaması. Yani işte namaz kılarken acaba abdestim tam mıydı, değil miydi? Temizlik yaparken acaba elim tam temizlendi mi, temizlenmedi mi? Ee, işte abdest alırken acaba her tarafım ıslandı mı, ıslanmadı mı? İşte cinsellik esnasında efendim çok ayrıntıda konular hani bu cinsellik esnasında Ortaya çıkan sperm ve ovim e, bir döllenmeyle sonuçlanabilir mi? Veya korunuyorsa, bu korunma yeterli mi? Ya çocuk olursa? Gibi e, çeşitli şekilde takıntıların sürekli zihne gelmesi ve bunlara mani olamama haline obsesif, kompulsif bozukluk diyoruz. Obsesyonlar bu zihne gelen düşünce, düşlem e, ve imgeler, bazen görüntü, ses vesaire gibi de gelebilir bunlar. Onun için imge, imgelem gibi sözler de kullanıyoruz. Bunlar zihne düşen, hani görüntü, düşünce, takıntı her neyse. Bunlar işin obsesyon kısmı, yani takıntı. Bir de zorlantı kısmı var. Yani, yani saplantı gibi bir de zorlantı kısmı var. Kişinin kendini yapmaktan alıkoyamadığı davranışlar, söz gelimi... Eli kirli diye elini yarım saat yıkamak, 15 dakika yıkamak, 5 dakika yıkamak, 3 dakika yıkamak. Şimdi size sorsam, bir insan elini ne kadar sabunlarsa, ne kadar süre sabunlarsa temiz olur. Efendim, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, bir saat. Hangisi daha temiz olur? Evet, yapılan çalışmalar gösteriyor ki 25 saniye elimizi yıkarsak ameliyatanelerin girişinde bile. Eğer e, yeterli sabun, dezenfektan vesaireyle karşılaşmışsak ameliyathane girişinde bile bu kadar süre yıkamak yeterli oluyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Dolayısıyla saatlerce el yıkamanın elimizi mikroplardan arındırma veya kirden arındırma anlamında hiçbir manası yok. Ama eğer takıntılı bir insansak, obsesif kompulsif bozukluksak saatlerimizi bu işe harcayabiliriz ve hiçbir anlamı da olmaz. Tabi diğer insanlar için ne kadar zor olduğunu bu hastalığını düşünebiliyor musunuz? Böyle bir kişiyle evli olduğunuzda bütün vakit e, yıkanma, e, işte tuvalet, tuvalet temizliği, evin tertip düzeni, masanın tertip düzeni, e, gıdaların temizliği vesaire gibi konulara gidecektir ve e, evlilik yaşantınızın, mutluluğunuzun önemli bir kısmını bu ayrıntılar alıp götürecektir. Maalesef hemen her gün böyle bir hastayı veya böyle bir çifti görüyorum. Zor bir hastalık. Yani psikiyatrinin kanseri ifadesi de Kullanılır veya zihin kanseri ifadesi de kullanılır ama tedavi edilemez bir hastalık değil. Tekrar söyleyeyim güvensiz bir ortamda büyümüş olmak vesaire gibi bir nedenle ilişkisi bugüne kadar gösterilebilmiş değil. Fakat genetik olarak e, ilişki gösterilmiş durumda. Yani insanlar bu hastalığa sahip olan kişilerin ailelerinde bu hastalığa sahip kişilerin ortaya çıkma ihtimali çok daha fazla oluyor. Ve bu beynin hastalığı, beyindeki bir arıza, kimyasal bir arıza, beynin birçok bölgesinde gösterilmiş ileti kusurları veya şeker kullanma kusurları vesaire veya dokuda küçülme birçok veriye sahip bu hastalık. Dolayısıyla bir beyin hastalığı. Bunu bilerek tedavi ettirmemiz lazım. O nedenle psikiyatriste gittiğimizde işte efendim takıntılarda niye ilaç kullanıyoruz, ilaç kullanmadan yenemez miyiz acaba gibi sorular sormanın da bir esprisi yok. Genetik, biyolojik bir hastalık ve ilaçlarında ciddi bir katkısı var ve bu bir beyin hastalığı. Öyle güvensiz ortamda büyümüş olmakla veya daha güvenli bir ortama geçecek olmakla hiçbir ilişkisi yok denilebilir.